Yay burcu erkeği nasıl tavlanır? Yay erkeğini elde etmek için sizi başkalarından ayıran, ayrı kılan hangi özelliğinize güveniyorsanız onu göz önüne çıkardığınızdan emin olun. Yaylar otantik, geleneksel ve farklı olanı keşfetmekten geri duramazlar. Ayrıca kendi özgüveniniz de size artı puan getirir. Güzel, güçlü, alımlı, zeki ve akıllı bir kadın olduğunuzu hep bilin. Davranış, hareket ve konuşmalarınıza yansıtacağınız bu güven... Cesur, yay erkeğini muktatıs gibi kendisine çekmektedir. Çekiciliğinizi vücudunuzu açarak değil, duruşunuzla, edanızla, hal tavırlarınızla, konuşmalarınızla ona gösterin. Yay erkekleri yeni bilgiler, yeni bölgeler, keşfedilmemiş şeyler ve yeni ufukların peşinde gezen maceracı ruhlardır. Siz de olduğu gibi yaşamaya ve yeni planlara açık olursanız yakışıklı erkeğinizin kalbini tam yerinden vurursunuz. Yay burcu Jüpiter tarafından yönetildiği için bulmaca çözmeyi çok sever. Gizemli bir bayandan daha güzel bir bulmaca olur mu onun için? Onunla beraber olduğunuzda hakkınızdaki her şeyi tüm ayrıntılarıyla anlatmak yerine bırakın da o sizi keşfetsin, sizin bulmacanızı çözsün. Yay erkeğini etkilemenin bir başka püf noktası da dürüstlükten geçer. Her zaman dürüst olun. Sizi bir bakışta söz edilen, dikkatli bu erkekler davranış ve sözlerinizdeki yalanı anında anlar ve Sizden hemen soğurlar. Kısacası gizemli, alımlı, karizmatik ve çekici olmak adına sakın dürüstlükten şaşmayın. Yarguşları astroloji biliminin seyyahlarıdır, gezginleridir, e, gezgin ruhlarıdır diye söylemiştik. Adeta gezmek, dolaşmak, yeni yerler görmek için yaratılmışlardır. Bu nedenle kadınlarını, partnerlerini, hayat arkadaşlarını, seyahati ve doğallığı seven kişiler arasından seçmeyi bilirler. Etkilemek, ilgisini çekmek için ona yaptığı yolculukları veya yaptığınız yolculukları e, anlatırken onun yaptığı yolculukları da sorun. Kendi yaptığınız yolculukları anlatırken de gezmelerden, yolculuklardan anlatın. Ona bu konular hakkında sorular sorun. Cesur olan yay yayguşları hiç çekinmeden, pardon, hiç çekingen değildirler. Ataktırlar ve flört etmeyi de severler. İlk adımı sizin atmanız erkeğinizin dikkatini çekecek ve özgüveninize hayran kalmasına sebep olacaktır. Ayrıca kendisine ve maceralarına gösterdiğiniz alakayı karşısız bırakmayacaktır. Maceracı erkeğiniz özgür ruhunu kısıtlayan her şeyden yılan görmüş gibi korkar ve kaçar. Buna devamlı ilgi isteyen ilişki ve erkekler de dahildir. Ya erkeğinizin kendi başına kalma isteğine her zaman saygı gösterin. Siz de en az erkeğiniz kadar yalnız zaman geçirmeyi ve kendi kendinize yetebilmeyi, kalabilmeyi öğrenin ve bunu ona hissettirin. Genel olarak erkeklerin tamamı bakımlı, çekici, alımlı, güzel sevgililere, bayanlara sahip olmak isterler. Yay erkeğinin gönlünden geçen aynı bu isteği de vardır ve bu isteği de diğer erkeklerden farklı değildir. Gizemli çekiciliğe sahip, bakımlı, kendine bakan ve temiz bayanlar anında onların dikkatlerini çeker. Bu erkekler hayattan keyif alan, hareketli, macerayı, aktiviteyi, yaşamayı ve iyi zaman geçirmeyi seven insanlardır. Devamlı huysuzlanan, homurdanan ve özellikle başkalarını eleştiren, dırdır eden insanlar onları huzursuz eder. Hayatın iyi yönlerini görebilen, güler yüzlü, sempatik, iyi niyetli bir kadın hemen onların dikkatlerini çeker, böyle olduğunuzu onları elde etmek için bir adım daha atmış olursunuz. Cesaretinizi toplayın ve ona meydan okuduğunuzu hissettirin. Yanınızdayken ilginizi sınırlı bir şekilde sergilemelisiniz. Bırakın da sizi elde etmek için çalışan o olsun. Peşinize koşmasına izin verin. Onu etkilemek için öncelikle kıskançlığınızı yok etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü yay burcu erkeği kıskanılmaya, sıkılmaya, boğulmaya, hapsedilmeye, daralmaya asla gelemez. Onun kendi haline bırakacağınızı, kısıtlamaya çalışmayacağınızı hissettirirseniz onu elde etmeniz daha kolay mümkün olur. Yoksa sorun sende değil, ben de diyerek sizi hemen terk edebilir. Temposuna hayatına ayak uydurabileceğinizi ona belli etmeniz ve karşısına yeni planlarla çıkmanız da yay burcu erkeğinin gönlünü çalmanıza, kazanmanıza yardımcı olur. Ayrıca güler yüzlü güleç olmak da çok önemli tabii ki yay burcu erkeğini elde etmek için. Sürekli somurtan, sıkılan, dırdırlayan ve enerjisini düşüren kadınlarla uzun süre zaman geçirmek istemez. Güler yüzlü ve sık sık gülen... ...ve gülücük atan kadınlardan çok hoşlanır. Maceracı, gezmeye ve yeniliği açık kadınlarda... ...yay adamlarını çok etkiler. Yay bucu erkeği ile bulaşacaksanız... ...başınıza ne gelmiş olursa olsun... ...yüzünüzde gülücüğünüzü takmış olmanız... ...olayın etkisinden hemen sıyrılmış olmanız gerekir. Bu erkek somurtan, yüzü asık, sürekli haslı olan... ...sürekli bu bıdı, bıdı eden ve sinirli enerji yayan... ...kadınlardan hiç hoşlanmaz. Bu tip insanların yanından, köşesinden bile geçmek istemez buluşmaya giderken kavga kaza bile yapmış olsanız bunu olabilecek en pozitif şekilde anlatmalısınız. Yani poliyan örneği buna bir örnek. Poliyanasızdı oynamalısınız. Yay burcu erkeği yeni mekanlar keşfetmeyi, gezmeyi, arabayı ve tarafsız buluşma yerlerini çok sever. Sizinle ilk buluşmayı bir arkadaşının partisinde veya doğum gününde yapmayı tercih edebilir. Yay burcu erkeği sosyal, toplumla barışık bir erkektir. Çevresinde her zaman arkadaşları, birileri vardır. İçinde aksiyon ve macera bulunan hareketleri çok sever. Partnerleriyle özel bir buluşma yapmaktansa ya da kadınıyla özel bir buluşma yapmaktansa gideceği bir yere sizi davet ederek orada görüşmeyi, buluşmayı tercih edebilir. Buluşmanın hangi bölümünde olursanız olun, yemek yemek için sabırsızlandığınızı belirtmeniz onun çok hoşuna gider. Ya erkeği oldukça iştahlıdır, iyi yemek diğer ve partinin de, partnerinin de iştahlı yemesi hoşuna gider. Güzel yemek yapabiliyorsanız ve bu, dedaydan, bu detaydan girerseniz konuya bir adım daha ilerlemiş olursunuz. Yay burcu erkeği gezmekten, yeni yerler keşfetmekten hoşlanır. Özellikle yurt dışı gezilerine bayılır. Konuşacak hiçbir şey bulamadığınızda yaptığınız gezilerden bahsetmek altın değerinde olur onun için. Tabii ki sizin için de. Ona gittiğiniz, gezdiğiniz yerleri, oralarda yediğiniz yemekleri, karşılaştığınız insanları, olayları, gördüğünüz yerleri, fotoğrafları anlatırsanız